Sadece Bu da heykellerle, resimlerle, rolyeflerle burada yaklaşık altmış bin metrekare alan üzerinde bir canlandırma yaptık. Kale savaşını anlatan kompozisyonlar burada canlandırdık. Tabii bu arada ııı bu ıı, terkin yazıtları olsun ııı diğer yazıtlar olsun birebir ııı da burada gerçekleşti. Bu mesela bu yazıt. Foristan'da ee, yerinden nasılsa burada da aynısını biz gerçekleştirdik. Bu müzedeki her tarihi veri tarihi eee gerçeğe dayalı. Gerçeğe, gerçeğe dayalıdır. Yani böyle hayali bir şey evet, yok. Evet. Gerçek. Evet. Bu Asena Han'ın ikinci Göktürk Devleti'nin evet, ee, hakanları eee İlteriş İlteriş Kutluk Kağan. Evet burası yine onun kardeşi Tonyuk Olsun. Bu çok yaklaşık dört günlük yakın bir proje, dört günlük bir çalışma. Burada kendimizin heykel atölyesi var. Efendim. Orada kendimiz yaptık bunları. sonra gönderilmiş önemli Bu gördüğümüz meydan Türk devletleri meydanı. Biliyorsunuz bizim cumhurbaşkanlığı korsumuzda on yedi yıldız var, on altı yıldız etrafında on yedinci yıldızda ortadaki. Tarihte kurulmuş olan Türk Devletleri'nin kurucuları bunlar. efendim. Burada Kurtuluş Savaşı'nın e, canlandırılması. Kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu topyekün bir mücadelenin nasıl verildiğini anlatan e, kompozisyon. Okul ki e, bizim Türklerin kullandığı dil ile yazılmış ama aynı şeyi arkada da Çince yazmış. Geçerli dil o olduğu için. Mesela yazdık efendim. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözü. Tam bu müziğe yakışan bir söz oldu. Geçmişimizi bilelim ona göre. Evet. Geleceğimizi inşa edelim. Geleceğimizi inşa edelim Bu kapalı üzer kısmında yaklaşık bin metrekare e, bu resimlerden sena alınmışım. Yani, Ondaki de bak. Hep aynı irade ya bu anlamadırmasını görüyorsunuz. İşte kadınlar ve erkekler nasıl bir şey? Ortada da taraflarımız anlatıyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce sület var. İnsan sületi var ve bu insan sületlerinin hiç birine göz göze gelemezsiniz. Sadece Atatürk'le göz Evet. evet. evet. evet. Ete Mesut'un ııı Atatürk Orman Çiftliği'nde çıkan bunlar Ete Mesut Aslanı e, işte Ete Mesut ve <gülüyor> Ete Mesut Aslanı. Bunlar etiler döneminden kalan. <gülüyor> <gülüyor> Siz de bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Siz de bulduk <gülüyor> <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> <gülüyor> bu aykalarımızın güzel köşesinde ETMES kutumuzda ve Türk tarih müzemizde Ağrı Lavak'tan sizleri burada görmekten gerçekten şeref duyduk. Büyük bir memnuniyetimizi ifade etmek isterim efendim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım biraz önce de gezerken de ifade ettiğim gibi Türk tarih müzemiz son dört yıllık bir çalışmanın ürünü ve bu çalışma sonucunda Atalarımıza ait, geçmişimize ait tarihimizi burada canlandırmaya çalıştık. Bu içinde bulunduğumuz meydanda, şu anda içinde bulunduğumuz meydanda dünya coğrafyasında e, bağımsız olarak yaşamını sürdüren yedi Türk devletimizin kurucuları var. Tabii bunun içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin kurucu cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktash Beyefendi de Burada güzel bir heykele vardı. Biraz sonra onun açılışını inşallah birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün burada sizlere belirli büyük bir mutluluk Türk Tarih Müzesi'nin gerçekten çok anlamlı bir şekilde dört yıllık bir projeyle ortaya çıkması, vizyonu ve haliyle uygulanması ve hayata geçmesi büyük bir proje. Bu projeyi hayata geçirenleri yöntemde kutlamak istiyorum. <gülüyor> büyük Türk ki da biz mücadelemizi her zaman büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkı olarak 1571'den beri devam ettiriyoruz. Ve bugün buradası bütün bu çalışmalara, bütün bu tarihe baktığında evet 1071'den öncesi de vardı. Ama esas itibariyle bu coğrafyada 7 devletten bahsediyiz ama esas itibariyle 10 devlet ta Orta Asya'ya kadar uzanan geçmiş tarihimiz, tarihimizi de dinleyin. Akbabaların soyu topoğ ve bin beş yıl, bin yetmiş bir de Malazya Anadolu'nun kapısına açmaları 1453'te İstanbul'un fethi, 1571'de Kıbrıs'ın fethimizde orada Anadolu, Türkiye Cumhuriyeti ve Doğu Akdeniz'deki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelleri o şekilde o tarihde de atılmış oluyor. Ve tabii ki Kıbrıs sabahında bir de yirmi Temmuz bin Kıbrıs Paris Hareketi var. Ondan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tabii kurulması ve şu anda Kıbrıs Türk Halkı'nın içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadele. Ama bütün bunlara baktığımızda nerelere nerelere geldiğimizi büyük Türk milletinin evlatları olarak ve şu anda temsilcileri olarak önemli olan bu tür varlığımızı en iyi şekilde sürdürmek, birlik ve beraberliğimiz, vatanımıza, milletimize, bayramımıza sahip çıkmak ve hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk selameti için hem Anadolu'yu hem doğu Akdeniz'i bütün bu ulusal menfaatlerimizin ve men milli çikalarının korunması ve savunması adına geçmiş tarihimize baktığımızda Burada işte binlercesine önce bizim için mücadele veren, bizim için savaşlar kazanan ve o iradeyi ortaya kuran bu kadar kahramanın, bu kadar şeydi bir kez daha anıyorum. Kendilerini tarihin bu güzel gününde bir kez daha onlara şükran duyular mısın ve sizlere de bu güzel e, Türk müzesi yarattığınız için bu güzel ortaya çıkarttığınız için çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu yıllar boyu herhalde bir tarih dersi olacak. Dolayısıyla bu vizyon ortaya, Kuran'ın hayata geçirmeyi bir örnek Sizlere burada beraber olmaktan duyduğumu mutlu ediyorum. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Rahip Tengtaş'ın üstünün açılışı dolayısıyla bugün burada düzenlenen bu terörün de bizler için ayrı bir önemi olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü neyse itibariye az önce defa gibi Kıbrıs Türk Halkı büyük mücadele vermiş. Rauf Raif Denktaş kurucu Cumhurbaşkanımız 1930'lu yıllardan sonra Doktor Fazıl Küçük'e birlikte verdiği mücadele sonrasında EOKA'ya karşı, Rumlara karşı İngiliz sömürge yönetiminde Kıbrıs Türk halkına her türlü saldırıya, her türlü zulüme ve bizleri esaret altında yaşatmak ve haliyle Kıbrıs'tan göç ettirmek suretiyle yapılan her türlü saldırıya karşı direnebilen ve onun önderini ve liderini yapabilen ve Kıbrıs Türk halkının dolayısıyla kendi kurduğu cumhuriyeti şu anda yaşatma azminde ve ben daha beşinci cumhurbaşkanı olarak verdiğim mücadelede esas itibariyle benim elimdeki bayrak doktor Fazıl Küçükleri'den ve kurucu cumhurbaşkanımız Avrupa Evdenktaş'ın bizlere emanet ettiği o sorumlulukla şu anda bu mücadele yürütmektedir. Dolayısıyla bir kez daha kurucu cumhurbaşkanımız Avrupa Evdenktaş'a da rahmet diliyorum. Ve bugün burada kendisinin bu heykeleri veya bir sınav çılışı konularında sizlere bir arka olmaktan dolayı bulmaktan mutluluk durmaktayım. Ve bu eee Açılışı yaptığınızdan dolayı da hem Şahsı hem tutmuş Türk haklılardan sizlere teşekkür ediyorum. Tahta buyrun. eşe. Bizde birçok özellikler